Ankara merkezli kuruldu. Ee, Abdullah Demir Hoca var. Kelam e, da öğretim üyesi Ankara Yıldırım Beyaz Üniversitesi'nde. Bu ve arkadaşları böyle bir e, şey kurdular. Yani dernek kurdular. Geçen yıl itibariyleydi. Benim de çok hoşuma gitti. Yani hem derneğin ismi hoşuma gitti. Hem etkinlikler böyle kulüpler kurulunca acaba nasıl katkı e, verebilirim diye hocayla ile iletişime geçtim. Hoca da hani İslam felsefesi okumaları şeklinde bir grup oluşturabilirseniz hocam çok mutlu oluruz dedi. Ben de olur dedim. İşte geçen sene yanılmıyorsam Ekim ayında başlamıştım. Dolayısıyla bir yıllık bir etkinlik oldu şu ana kadar. Toplamda e, geçen sezon 14 e, video yapmıştık. Bu sezon bu 5. videomuz. E, dolayısıyla yaklaşık 20 video e, oldu. 20 konu ve bunların hemen hemen yarısında konuk aldık. Dolayısıyla İslam felsefesi okumaları şeklinde bir kulüp oluşturduk ve burada yani çoğunlukla lisansı bitirmiş arkadaşlarımız, işte yüksek lisanslı olanlar, doktora yapıyor olanlar var. Hatta gönüllü olup dışarıdan katılanlar da oluyor. Yani ilgilenenler, felsefeyle ilgilenenler. Oku Okut Akademinin işte sitesi var, web sitesinde bu her kulübün kayıt linkleri oluyor. O kayıtlardan kayıt oluyorlar ve derslere o şekilde katılabiliyorlar. Ee, ve güzel oldu. Yani etkinlik çok hoş oldu. Ben e, açıkçası birçok hocamızı da konuk etmekle beraber birçok konuyu da böyle uzun soluklu konuşabiliyor olmak e, güzel oldu. E, bu hafta da inşallah sizinle e, konuşacağız. Yani Ben sormayı evet. unutmuştum sana. Bu... Evet. Ben zannettim sen kendi yüksek lisans öğrencileri ya da öğrencilere Yok. bir ara yapıyordun öyle bir şey. Ben öyle bir şey evet. değilim. Bu evet. tamamen farklı bir konseptmiş. Yani onu da Aynen gibi. bu tamamen farklı ve şu anda Oku Okut Akademi başlığı altında. Yani siz web sitesine girdiğinizde hocam belki 30-40 tane okuma kulübü olduğunu göreceksiniz. Yani İngilizce, Farsça, Arapça eğitimler var, bilgisayar eğitimleri var. İşte kelam tartışmaları kulübü var, sadece felsefe var, e, ahlak var, tefsir var, Kur'an-ı Kerim var, tecbit var yani her konuda. Özellikle de tabi dini ilimler ve felsefi ilimler ağırlıklı olmak üzere çeşitli kulüpler var. Çoğunluğu haftada bir ya da iki haftada bir yapılıyor. Biz geçen sene haftada bir yapıyorduk. E, bu sene iki haftada bir şeklinde düzenledik. Daha da hani e, kolay olsun, takibi kolay olsun. Çünkü Öğrenci arkadaşların kendi programları duyuyor. Onları böyle çok sıkıştırmamak adına, çok yormamak adına biraz fasılalı yapalım dedik bu sene. <gülüyor> böyle oldu. İki haftada bir iyi oluyor yani. Yetişiyoruz. En azından okumalarımızı da yapabiliyoruz. Böylece programa katılıyoruz. Evet. Necdet evet, Hocam. Başlayalım mı? Ne yapalım? Başlayabiliriz. Yani tamam. 10 kişi olduk. Buyurun hocam. Ben şuradan ekranı paylaşım açayım. Birkaç grafik göstereceğim için açacağım onu. Tamam. Ee, gözüküyor mu şu anda? Şuradan şu an büyüteyim. Henüz gö göremedik ama. Şu anda gözüküyor mu? Yok hocam. Şu an sizi görüyoruz. Ee, Ekranı paylaş ile paylaşabilirsiniz. Yok payla yok. Linke bastım. Şu anda ekran paylaşıldı zannediyorum. Evet şu anda paylaşılıyor. Evet tamam hocam paylaşıldı. Yani Hı -hı. şeyle beraber başladık. Evet. Tamam ben bu haftaki anlatacağım bölüme başlayayım inşallah. Buyurun hocam. Ee, aslında felsefe ve filozof deyince herkesin kafasında, aklında bir takım çağrışımlar var. Hele hele günümüzde uzmanlaşmanın arttığı bir dönemde felsefe ilişkin farklı tasavvurlar geliştirildiğini de görüyoruz. Yani bunu söylerken arkadaşlara İbn Sina'nın Metafiziğin birinci cildinde ilk girişteki konuyu okumalarını istemiştim. Çünkü bu birazcık şeyle ilgiliydi. Yani İslam dünyasında ilk dönemlerde felsefe, hikmet, tasavvuruna ilişkin bir genel çerçeve çizmek ve bu genel çerçevenin daha sonra nasıl bir değişime uğradığını ele almak tabii ki burada bütün isimleri ele almak, her görüşü ayrıntılarıyla değerlendirmek imkanına sahip değiliz ama ben seçtiğim birkaç başlık üzerinden, isim üzerinden ve de dediğim gibi İbn Sina'nın bu tasavvurunu merkeze alarak bir açılım yapmayı düşündüm. İnşallah bunda da başarılı oluruz. İnşallah hocam. Böyle. Bu ekranda gördüğünüz harita ya da grafik diyelim Hegel'in bir sözünü aslında tanımlayan bir bakış açısı bize sunuyor. Burada dünya tarihinin ve bu bağlamda düşünce tarihinin de doğudan batıya doğru bir Gelişim çizgisi bir süreç izlediğini bize tasavvur ediyor. Burada tabii ki Muhammedilik lafı var. Ben bu haritada ben kendi çizdiğim bir olmadığı için ona katılmadığımı da söyleyeyim. Çünkü hani Batılı kişiler aynı Hristiyanlık'taki iysevilik gibi yani Hazreti Peygamber'in şahsına ait geliştirilmiş bir din telakisi görme bağlamında böyle bir lafız kullanıyorlar tabii Hı. ki bu e, haritayı ben e, felsefe e, küre yayınlarından çıkan bu felsefe haritaları ile ilgili kitaptan aldım evet. bu bize neyi gösterir bu harita neyi ifade eder Aslında e, hikmetin de bir bakıma bir gelişim çizgisi taşıdığını gösteriyor yani Çin var Hindistan var İran ve bu bağlamda Asur Babil Uygarlığı daha sonra İslam medeniyeti. bununla beraber Helen, Roma ve Cermen dünyası diye. Tabi Hegel burada kendine özgü bir tasarrufta da bulunmuş. Onu burada meşhur bir deyişi var. Diyor ki, güneş buradan doğsa da diyor, içimizdeki güneş artık batıdan doğmaktadır gibi bir tasavvur. Yani bu kendini merkeze yerleştirip, <gülüyor> tasavvur etmenin bir bakıma göstergesi olarak da düşünülebilir. <gülüyor> bu eski haritada eski dünyanın bir kısmında felsefenin izlediği gelişim çizgisini gösteriyor. Yani dikkat ederseniz kültürler ve medeniyetler arasında bir geçişkenlik söz konusu. Hele eski dönemlerde yani bu asırları düşündüğünüz zaman ulaşımın çok kolay olmadığı bir süreç içerisinde bu kadar birbiriyle bağlantılı yani bir farabi düşünün kendi do doğduğu ortamda, e, deve kervanlarına kitap ısmarlayan, Bağdat'tan kitap yolu gözleyen, sonra yetmeyip Bağdat'a evet. giden, burada evet. belli bir süre kalıp şamaz, yani e, eski hadis literatürüyle ilgili yapılan gezileri datılacak olursak, yani ilmin sabit ve duran bir yapısı yok. Yani geçmişte de böyleydi, günümüzde de böyle. Yani günümüzde de çok geçişkenlik söz konusu. Evet. Farklı medeniyetlerin bu katkısıyla e, felsefi düşüncenin şekillendiğini, geliştiğini ifade etmemiz lazım. Bu da e, yine bu bölgede Basra, Bağdat, Halep, Mısır gibi ve bu yukarıdan bahsettiğimiz Maveren Nehir bölgesindeki ilim merkezlerini bir bakıma işaret etmesi açısından önemli. Bir harita daha var. Bu da Farabi'nin çizdiği bir harita. Yani Farabi'ye göre Felsefenin ya da felsefe tarihinin izlediği yol, yani İslam dünyasına felsefe nasıl bir döngü, dönüşüm içerisinde geldi. Bu grafik bize neyi ifade eder? Aslında o dönemde de düşünürler, felsefenin ve felsefi düşüncenin geçirdiği aşamaları, süreci çok iyi biliyorlar. Yani hangi uygarlık buna ne katkı vermiş, onun üzerine biz ne koyabiliriz, bunu görmeleri aslında önemli. Yani e, eski birikimin farkındalar ve bu eski birikime kendi okumalarıyla, yeni bir bakış açısı sunmalarıyla bu alan gelişiyor. Gün, günümüzü uzanan çizgideki gelişimi işaret eden bir harita. Hmm. Bu notları çıkarırken e, şu kitaplardan yararlandım. Piyasada bulabilirsiniz. Ben de yıllarca bunların her üçünü de ders kitabı olarak okuttum halen de bir kısmını okutuyorum derslerde <gülüyor> tabi bunu sunuya koyarken bu sadece yüksek sansöreleri lisans öğrenci de gelir diyerek hani böyle tanıtım amacıyla böyle birkaç tane kitap koydum evet. buraları hızlı geçeceğim herkes tarafından malum bilgi olduğu için bu ben tabirinin etimolojik olarak bilgeliği seven bilgeliği arama serüveni uzun süreç içerisinde bilinen bir şey. Yani hikmet sevgisi tabiri, bilgilik sevgisi anlamı ki bunu da ilk defa Pisagor'un, Pitagoras'ın ortaya attığı söylenir. Ama bu konuda da rivayetler muhtelif. Kimisi Homeros'un eserlerinde de böyle bir tabirin olduğunu söyler. Bazıları Herakleitos'un da bu tür bir vurgu yaptığını. Yani sahip çıkan çok olmuş ama netice itibariyle evet. bu tabir hikmeti seven bilgelik sevgisi anlamı ilk dönemden itibaren Arapça'ya kazandırılmış. Bu anlamda filosof tabiri de e, bu dönem içerisinde yani Beşiklik Melerdeki tercümelerle beraber 8. 9. yüzyıllar itibaren İslam coğrafyasında yaygın olarak kullanılmaya başlanmış. E, filozof filosof teriminin yanı sıra hikmetle <gülüyor> bu tabir karşılandığı için belki birazcık da Kur'an'ı e, Kur'ani bir perspektifi yansıtacak ya yani, da ya da bu tabire uygun bir karşılık bulma anlamında hikmet tabirinin de felsefe ile eş anlamlı olarak kullanıldığını görüyoruz. Dolayısıyla e, filosofos hikmeti seven hakim tabirde e, bilge kişi, filozof anlamında kullanılıyor. tabi hikmet tabirinin felsefedeki kullanımıyla diğer literatürdeki kullanımı da birbirinden ayırmak gerekir. Yani felsefe derbette ki bu Grekçe etimolojisine uygun bir tabir içerisinde ilk dönem itibaren ki biliyoruz, kindinin Beytül İkmen'lerde bu tür tercümelerde bu tür karşılıkları evet. bulduğunu da biliyoruz. Ama bu yaygın olarak bu tabirin kullanıldığını söylemek lazım. E peki bu tabir ne anlama geliyor? Yani akli meziyetlerini yeterince kullanabilen, becerikli kişi anlamına geldiği gibi Hikmetle, felsefeyle meşgul olan kişi anlamı da var. Etimoloji kökeninde engellemek, alıkoymak, yani bu kökten gelen, yani hikmet kökünden gelen tabirlerin çoğunda bu engel olma vasfı var. Mesela hekim hastalığa engel olan, hakim mahkemelerde yasalara aykırı davranmaya engel olan, hakem mesela kuralsızlık yapılmasına engel olan gibi, Hikmet tabirinde de böyle bir engellemek, yani yanlışa, hataya, sapkınlığa düşmeye engel olacak bilgi anlamı söz konusu. Yani buradaki alık olma tabiri birazcık bununla ilgili. Yani insanı e, sapkınlıktan koruyan, ona iyi, güzeli ulaştıran bir bilgi olarak gözüküyor. Ve bu dediğim gibi hikmet tabiri çok geniş bir muhteva içerisinde tanımlandığı için, farklı e, tanımları da görmek mümkün. Yani farklı literatür tanımları da bu anlamda söz konusu. Peki nasıl tanımlanmış derseniz, mesela ilk dönem düşünürlerinden sayılabilir. Seyir Şerif in hikmet, insan gücü ölçüsünde e, eşyanın, nesnelerin mahiyet ve hakikatlerinin bilinmesi. Yani insan gücü ölçüsündeki tabirine dikkat çekmek lazım. Çünkü ilk dönemdeki, yani Cüryan'ın söylediği bu insan gücü ölçüsünde nesnelerin mahiyet ve bilinmesi. Eski Grekçe'de bu tabiri, hem dedik ya, farklı sahiplerenler var diye, aslında sofos, yani bu hikmeti tanrılara özgü bir nitelik olarak vasıflandırıyor ve dolayısıyla insana düşen, böyle her şeyi bilen, her şeyi kuşatan bir canlı olamayacağı için ona evet. ulaşmaya çaba gösteren, o doğrultta gayret gösteren, yani tevazu içeren bir boyut içerisinde tanımlamış, bu anlamın İslam dünyasında korunduğunu bir bakıma söylememiz lazım. Yani, yani. hikmet, hi hmm. felsefe karşılığında hikmet sevgisi anlamı, yani sevgi duymak, yani ona ulaşmaya çaba ve gayret göstermek, o yolda olmak, yoksa ben her şeyi kuşattım, her şeyi biliyorum. E böyle bir anlamda ilk dönem içerisinde en azından kullanılmadığını söylememiz lazım. Dediğim gibi bu tabir hikmet tabiri e, İslami literatürde de yaygın olarak kullanıldığı için farklı birçok tanımının yapılması söz konusu olmuş. Bunu şunun için söylüyorum: İlerleyen dönemde her ekol hikmeti kendisini temsil edeceğini söyleyecek. Bu da. Felsefe algısına ya da filozof algısına e, olumlu veya olumsuz oranda yansımalarla karşımıza çıkacak. Yani sabit ve duran bir felsefe algısı, bir felsefe filozof tanımı söz konusu değil, dönemin şartları ve koşullar içerisinde değişen, dönüşen, gelişen bir süreç izlediğini de e, ifade etmek lazım. Bundan dolayı e, mesela Allah için kullanıldığında bu tabir, Eşyayı bilmek, onu en sağlam, kusursuz biçimde yaratmak tabir anlamına geldiği gibi insan için kullanıldığı zaman da mevcudatı bilmek, hayırlar işlemek, bu iki tabire de dikkat çekeceğim birazdan. Yani mevcudatı bilmek ve hayır işlemek anlamının öne çıktığını söylemek lazım. İslam dünyasında ilk defa kindi bunu, hikmet sevgisinin ne olduğunu tanımlama çabasına girdiğini söylememiz lazım. Zaten bizim klasik kaynaklarda kendisinden daha ziyade ilk İslam filozofu ya da meşai geleneğinin ilk kurucu ismi olarak gözükür. Bu anlamda onun tabirlerinin hikmetle ilgili ortaya koyduğu tanımlarının önem taşıdığını söylemek lazım. Bilimde evet. gerçeği bulmak, amelde doğru olanı yapmak, bunu gayet edilmiş kişi olarak bir bakıma hikmeti tanımladığını söylemek lazım Kindi, yani bu filozof tabir üzerinde böyle bir şey yapıyor tanım denemesi ortaya koyuyor bu şeyde bulabiliriz bu tanımların çoğu bu Kindi felsefe lisaller Mahmut Kaya hocanın çevirdiği kitapta evet. ilk dönem içerisinde Kindi'nin yaptığı bu felsefe tanımlarının bulunduğunu söylememiz lazım Evet, beş, beş ya da altı farklı tanım yapılıyor değil mi? Gray tabii tabii, yani geleneğinden felsefe demiş, fikir sevgisidir. Yani etimolojisine farkında, bir kere bunu söylemek lazım. Evet. Yani etimolojik olarak ne anlama geldiğini Hı -hı. biliyorlar, bu önemli. Yine felsefe insanın gücü yettiği ölçüde, yüce Allah'ın fiillerine benzeme gayretidir, bir, tanımlamış. Yani teşebbüh bir ilah diyor. Yani bu benzetme, yani... Allah'ın ahlakıyla ahlaklananınız sözünde olduğu gibi yani kişinin kendi ifadesinde olduğu gibi kişinin kendi yetileri, becerisi doğrultusunda bu yolda olması, arzuları öldürmesi, sanatların sanatı, hikmetlerin hikmeti, birimizde böyle bir felsefe tanımını bulmanız mümkün değil. Yani felsefeyi böyle sanatların sanatı, hikmetlerin hikmeti gibi bir tanım içerisinde görmek mümkün değil. Bundan dolayı felsefeyi böyle yüce ve ali bir disiplin, bir alan olarak tanımlama gayreti söz konusu. Aynı şey insanın kendisini, nefsini tanımasıdır sözünde de söz konusu. Yani burada da böyle bir anlam söz konusu. Yani insan kendi benini ya cisim ya da cisim değildir ama e, cisim, cevher, araz gibi kavramları bilmesi, tanımlaması, e, bunlar hakkında bilgi sahibi olması yine felsefenin bir e, epistemolojik tutumu Hı -hı. olarak gözüküyor. E, tabii ki en çok bilinen tanım bu dediğimiz ikinci tanım buradaki. Yani felsefe insanın gücü ölçüsünde, gücü yettiği ölçüde külli ve ebedi şeylerin hakikatlerini, mahiyetlerini ve sebeplerini bilmektir. Anlamı söz konusu. Dikkat edirse evet. konu bir anda metafizik bir boyuta taşıdığı. Yani sadece evet. varlıkları bilme tanıma değil, külli ve ebedi şeylerin de bilinmesi. Dolayısıyla felsefenin böyle yüce ve ali bir ilim, disiplin olarak tanımlanması söz konusu. Benzer bir tanımı İslam dünyasında hemen hemen 9. yüzyılda yine Razi'de görmek mümkün. Hı -hı. Onun Esiretül Felsefi adlı eserinde de e, gerçek bir filozofu tanımlarken nefsani isteklerini gem vurabilmiş, ket vurabilmiş, onlara düşmeyen, düşkünlük göstermeyen, kendi nefsini Hı -hı. ahlaki erdemlerle, faziletlerle donatmış. Yani filozof anlayışında da böyle bir yetkin kişi tasavvuru söz konusu bu anlamda. Farabi de var aynı şekilde en yüksek hikmet olarak tanımlıyor. Yani felsefe öğrenmedeki amacı da Farabi tıbbı kindide olduğu gibi Allah'ı bilmek, tanımak, onun hikmetiyle, adaletiyle bu aleme verdiği düzeni kavramak, buna ilişkin çabanın içeriği olarak gösteriyor. Ve onun en çok bilinen tanımlarından birisi şudur, felsefenin tarif ve mahiyeti var olmaları bakımından varlıkların bilinmesi. Yani önce bir varlıklar var olacak ondan sonra bu varlıklar hakkında bilgi sahibi olunacak. Aynı şeyi filozof. Yani gerçek filozofun, erdemli filozofun niteliklerini sayarken de görüyoruz. Teorik bilgilerle donanmış, parlak bir zekaya sahip, eğitim öğretimde sıkıntılara katlanmasını bilen, adaleti seven, adil olanlarla dostluk kuran, kendi Bildiği doğrultuda yani dik başta olmayan, hazlara düşkünlük göstermeyen, malamülke çok fazla e, ilgi duymayan, gururuna düşkün, iyi, adaleti her koşulda kollayan, yani bugünkü evet. tasavur ettiğimiz çizginin çok daha dışında, aynı kindide olduğu gibi yani felsefe yapacak, felsefeyle meşgul olacak kişilerin de Makam ve bir böyle yüce ve aşkın bir nitelik içerisinde, yani erdemlerle, faziletlerle e, donanmış bir boyut içerisinde e, tanımlandığını görmemiz mümkün. Farklı bir alandan da olsun diye birazcık daha geç bir dönem, yani 13. yüzyılda Muhyiddin İngiliz Arabi'nin tanımlarında da var bu tür şey. Yani hikmet bilgisizliği ve karanlığı ortadan kaldırıyor. Filozofta her şeyin sebeplerini, illetlerini arayan yani dikkatlerse yine burada bir evet. metafizik, bilgiye yönelik bir vurgu söz konusu bu anlamda. Bizim günümüzde felsefeden ne anladığımız, felsefe tasavvuruna ilişkin ne kavradığımız noktasında bazen sorularla karşılaşabiliyoruz. Benim sevdiğim güzel bir kitaptır bu Kenan hmm. Gülsö bir felsefe geleneğimiz var mı kitabı? Aslında bizim bu bahsettiğimiz tarihi süreçten günümüze uzanan çizgide e, nasıl bir geleneğe sahibiz? Yani biz bazı, hani bu görmüşünüzdür Gerçi benim ilk başta dersin başta gösterdiğim bizim derslerde okuttuğumuz kitaplarda yok ama e, Batı dünyasında yazılan, e, Henry Corbin gibi çeşitli isimlerin kaleme aldığı İslam felsefesi üzerine yazılan kitaplarda baktığınız zaman bu Etkinliğin atlandırılması bile sıkıntılı olarak gözüküyor. Yani antik dünyadaki e, Platonu, Aristotelesi okuyup onlar hakkında tefekkürde bulunup daha sonra bu kendilerine emanet edilen emaneti e, Batıya aktarmış. Yani bir postacı gibi. Evet, görme aracı. Ve gösterme, aracı olarak görmeme gösterme gayreti var. Yani burada bizim zikrettiğimiz bu. E, Farabi gibi, Emekir Zekeri, Razi gibi, Farabi gibi, İbni Sina gibi isimlerin yani orijinal bir felsefi öğretisinin ya da katkısının olmadığı iddiasını bu bahsettiğim kitapların çoğu e, seslendiriyor. Adı evet. bile e, Arap felsefesi olarak, biz bakma İslam felsefesi olarak okuyoruz ama bu şekilde hatlandırma söz konusu. Bu tür yaklaşımlar karşısında Kenan Hoca aslında kendi kültürümüze, kendi medeniyetimize İrfani bir bakış sunarak bu felsefe geleneğini şekillendiren temel noktaları tespit etmeye çalışmış. Güzel bir çalışmadır. Burada onun vurgularından birisi de her ulusun kendine özgü, kendi geleneğine, dinine, kültürüne uygun bir düşünce, tefekkür niteliğine sahip olduğunu gösteriyor. İlgi duyan arkadaşlar buna bakabilir. Yani bizimki acaba Keran Hoca nasıl görüyor bu şeyi diye. Bazen şeyi de soruyorlar, yani bu kadar aşkın ve yüce makam ve mevkileri, yani gerek Razi'nin tanımında vardı, gerekse de Farabi'nin bu bahsettiğimiz gerçek filozofun nitelikleri tahsil ediyor. Günümüzde acaba böyle bir insan var mıdır? Yani bu nitelikleri kapsayacak, kuşatacak bir filozofumuz var mıdır diye. Yani biz bazen çok şey yapıyoruz, kendi içimizdeki değerlerin farkına varamayabiliyoruz. Bence Şaban Teoman Duralı hocamız bu son dönemde yetişmiş Türkiye'nin en saygın filozoflarından birisidir. Onun çok kitabı var. Özellikle hocanın vurguladığı bir noktayı da ben çok günümüz açısından da önemli görüyorum. Yani felsefeyi böyle spekülatif bir söylem geliştirmek yerine, Ayakları yere basan, yani mesela felsefe-bilim ilişkisini kendisi zaten canlılar, biyoloji felsefesi üzerinde çok önemli çalışmaları var. Evet. Vurgulayarak yani günümüzde e, felsefe yapmanın, hele hele bu iklimde, bu coğrafyada felsefe yapmanın nasıl bir imkana sahip olduğunu göstermesinden önemli. Yani e, filozof dediğimiz, felsefe dediğimiz etkinlik halen kendi gelenekleri içerisinde devam ediyor, sürüyor bunu vurgulamak için. El aldım bunu. Özellikle hoca TRT2'de de Felsefe Söyleşleri e, serisi programı hazırlamıştı. Tabii tabii. Yani Onlar çok şey Bunları da ilgi, arkadaşlar Bakabilir. Hatta onun bu açık öğretimde falan dersleri de vardı. Onlar da YouTube'a konmuş. Yani ilgi duyan arkadaşlar orada bakabilir. Evet. Bu kitap, İbni Sina'nın bu kitabı yani bir bakıma diğer eserlerinde yer alan bilgileri Başka bir formda tartıştığı, geliştirdiği, e, felsefi görüşlerini en ayrıntılı bir şekilde sunduğu e, ve geçmiş felsefi görüşleri de derleyen, toparlayan, onları da eleştirel bir bakış içerisinde e, tartışarak yeni bir yön kazandıran bir eser olması açısından önemli bir kitap bu. Yani biz bunu sadece ilk kısmı üzerinde durmaya çalışacağız. Yani... Bu kitap aslında bize şunu gösteriyor, o ilk baştaki haritalarda gösterdiğim grafiklerde vurgulamaya çalıştım. İslam felsefesinin daha önceki kültürlerle, felsefelerle ilişkisi nedir, onlardan ayrıştığı noktalar ve buna ilişkin temel nitelikleri vurgulayan bir çalışma olması açısından önemli bir çalışmadır bu. E, bundan dolayı e, İslam felsefesinin mahiyetini direkt dünyasındaki felsefe tasavvurlarından farklılaştığı veya kesiştiği noktaları bu eserde tespit etmek mümkün. Yani İslam felsefesinin adeta bir özetini sunduğu gibi kendisinden sonraki gelen e, gelenekler üzerinde de belirleyici bir etki yapmıştır. Bu açıdan önem taşır. Yani onu şöhret ulaştıran eser de budur. Evet. <gülüyor> yani Bu hep böyle karıştırılır hocam. E, Sina aynı zamanda ünlü bir tabip olduğu için. E, evet, sanki şifa şifa olunca, bu da... sanki şey, kitabı gibi algılanır. Tıp kitabı gibi algılanır. Halbuki kitabı şifa e, en büyük felsefe e, eseri 22 Hiç kitaptan çok oluşan. Bölümü var. Litera evet. yayıcılık da bunu hemen hemen çok geç. Yani bu da çok dikkat çekici bir şey. Yani biz neredeyse Batı'dan bir yüz sene sonra bu kitapların tercümelerini dilimize kazandırabildik. Ama geç olsun güç olmasın yani bu literatürü evet. e, sağlıklı bir şekilde okumak, değerlendirmek, analiz etmek de bizlere düşen bir görev olarak gözüküyor. Yani bunu Hı -hı. sağlıklı bir şekilde Hı -hı. ne anlam taşıdığını. Bundan dolayı e, bu kitap, bu eser e, genel anlamda düşünce tarihi içerisinde bir bakıma felsefe tasavvurunun da e, bizim için taşıdığı değeri, anlamı, mahiyeti ortaya koyması açısından anlamlı. Yani bizim felsefeden, felsefi düşünceden ne anladığımızı da bir bakıma göstermesi açısından önemli. Ben birazcık bunu böyle grafiksel hale getirdim. Yani sizin de metni okuduğunuzu düşündüğüm Hı -hı. için evet. bunu yaptım. Yani bu birinci makale dediğimiz birinci fasında geçen yani ilk felsefenin de mi zaten ilimler arasındaki yerinin belirginleştirilmesi diye onu ilim başlık bu evet. şekilde vermiş yani dikkat ederseniz felsefi ilimler teorik ve pratik olmak üzere iki ana başlığa ayrılmış bu tasrifin içerisinde yani teorikle pratik arasında bir ayrım ortaya konmuş bu Farabi de de var aynı ayrım. Buna da birazdan işaret edeceğim. Yani kendisinden önce Farabi de bu ayrım içeride. Bu ayrım biliyorsunuz Aristoteles'i gelenekte var. Evet. Aristoteles'te de böyle bir ayrımın olduğunu biliyoruz. Ee, buradaki teorik yani nazari ilimler dediğimiz zaman aklın bir fiil hale gelmesiyle nefsin teorik gücünün yetkinleşmesini ele alan, bunu talep eden ilim olarak tasavvur ediliyor. Yani bu teorik ilimlerdeki gaye bir amelin niteliği veya onun ilkesi olması bakımından bir amel ilkesinin niteliği hakkında olmayan düşünce inançlar daha ziyade. Bu da bu ilimleri, tabi ilimler, riyazi ilimler yani matematik ve metafizik ilim olmak üzere üçlü bir tasdifi söz konusu. Doğa ilimleri dediğimiz zaman burada tıpın kimyanın fiziğin daha da enteresanı şunu söylemek lazım. Aslında bu tasnif eee Sina'nın üzerinde kalem oynattığı alanları da gösteriyor. Yani geçmişte hani konumuz e, felsefe ve filozof algısı üzerinde. Yani evet. e, filozof felsefe neyle meşgul olur? Neyle iştigal eder? Aslında 1037 yılında miladi yani bir 11. yüzyıl İslam düşünürüm. E, felsefeden anladığını, felsefeyle ilgili e, kavramsal çerçeveyi çizmesi anlamında da bu e, tasdifi önem taşıyor. Hı -hı. Çünkü buradaki eser, bahsettiğimiz mesela tıp ile ilgili az önce sen de söyledin. Her kanun fit tıp diye meşhur bir biliyatı var. Sadece İslam dünyasında değil, batı dünyasında da şöhret olmuş. Bu şifanın bazı bölümleri biliyorsunuz fizik, tabiat felsefesi ilgili kısımlar. Orada mesela birçok kavramdan bahsediyoruz. Hatta e, bugünkü fizik kuramlarına yakın olup olmadığı onun pek çok jeolojik inceleme yaptığını biliyoruz. Yani evet. bahsettiği alanlarda bile bir kendisinin çalışmaları var. Yine mantık bölümü de var değil mi hocam? Mantıkta var. Tabii mantık. tabii. tabii. Mantık Riyazi bilim yani matematik gibi, geometri gibi yani burada pek çok çalışmada bulunan İslam düşünürleri var. İbn Sinan da bu tür çalışmalar yaptığını biliyoruz. Astronomiyle ilgili mesela onun tespitleri var, çalışmaları var. Risariler kaleme almış. Ve son olarak metafizik konusu var. Bu metafizi ayrıca el alacağım, açacağım. Pratik kısım da bu daha sonraki gelenek üzerinde de çok belirleyici olmuş. Yani bu konuda yazılan eserlerde bu tahsifin sürdürüldüğünü göreceğiz Yani bu noktada ahlakla ilgili yani bizde eskiden aile ahlakı denilen tedbir menzil ya da ahlak ilmi ya da siyaset bunlar hep ahlakın yani pratik felsefenin bir dal olarak gözükmüş. Her birisinin de kendine özgü konuları var. Mesela İbn Sina'nın bu makalenin ilk kısmına bakacak olursanız mesela tabi ilimlerin hareketli ve duran cisimlerin bu açıdan incelenmesi olarak tanımlar Yani cisimleri bu yönden bakardır. Yani evet. Cisimlerin incelenmesi. Matematiğin konusu da der, soyut niceliklerdir ya da nicelikli şeylerin el alınması söz konusudur. Bunu söyler. Yani metafizikte ise maddeden ayrık şeyler. Tabii bundan ne kastediyor? Bunu da el almamız evet. gerekecektir. Yani bu tasdifteki her ilim dalında bir hedefi, bir gayesi var. Bu ifade de ilerleyen aşamada vurgulanacak. Yani teorik kısım insanı hakka götürürken, pratik ameli kısımdaki çalışmalarda insanı hayra taşıyacak bir boyut evet. içerisinde sunuluyor. Yani evet. felsefe dediğimiz zaman gerek nazari, gerek ameli iki boyut içerisinde. İnsanı yetkinleştiren. Bu de ne anlamak lazım? Az önceki Razi ile Farabi'de söyledim. Hani filozof, nefsine hazlara düşkün olmayan nefsini evet. ahlaki erdemlerle bezemiş. Yani bu ilmi alandaki çalışmaların da insanı adeta bir insanı kamil boyutuna taşıyacak bir çerçevede. E bu sadece böyle şey olarak da kalmamış. Yani bir e, kitap bölümü içerisindeki bir tahsifteki bir ayrım olarak gözükmüyor. Dediğim gibi filozofun kendisi de bu farklı disiplinlerdeki çalışmalarıyla belirginleşmiş. Yani geçmişte evet. böyle bir şey var. Aynı tahsifi, bu şablonu Aristoteles uyguladığınız zaman mesela Aristoteles'in tabi ilimler üzerine birçok eseri var. Hepinizin bildiği gibi. Tabii. Yine metafizik üzerine adı metafizi zaten etimolojik olarak ona dayandırılıp onu birazdan söyleyeceğim. Dayandırılan kitabı zaten orada var. Ahlakla ilgili meşhur Nikomakos'a etik kitabı onun. Yani filozof ya da felsefeci geçmişte bu alanların bütünlüğü kuşatan, bu alanların hepsinde söz söyleme yetkinliğine sahip kişi olarak anlaşılıyor. Bizdeki kırılmanın birazının da bu noktadan kaynaklandığını düşünüyorum. Yani birimizde evet. felsefeyle ilgili tanımlarda ki sıkıntılardan birisi geçmişteki filozof ve felsefeci profilinin günümüzde tam anlamıyla bir karşılığının olmaması. Yani bu meziyetlerin hepsini, yani burada bahsettiğimiz nitelikler gözümüzle burnumuz arasında bir santimlik olma ikisinin de uzmanı, ikisinin de doktoru ayrı ayrı kişiler. Oysa ki İpli Sina hem doktorluk mesleğini yaparken hem de diğer alanlarda söz söyleme evet. becerisini ortaya koyuyordu. Bu açıdan önemli. Buradaki metafizik tabiri de önemli. Çünkü Aristoteles bildiğiniz gibi ilimleri tasdif ederken ilk sebep ayrık şeyler hakkındaki ilme dair kitabını fizik kitabının önüne koymuş. Ya da Aristoteles'in kitabını tasdif edenler böyle bir tasdif içerisinde sunduğu için bu ilmin etimolojik olarak böyle bir köken taşıdığı düşünüyor. Yani Tabiat hı hı. ötesindeki şeylerin ilmi. Buradan bu anlaşılıyor. E, bu tahsif içerisinde tabii ki metafizik tabirinin taşıdığı anlamlar da bir bakıma. Yani geçmişteki metafizikten anlaşılan ya da metafizik tabirinin içerdiği muhteva ya da İpli Sinan'ın bununla kastettiği şey nette okuduysanız anlaşılmıştır. Zaten kitabın devamı da buna makalelerin evet. büyük bir kısmı buna ayrılacak. Yani günümüzdeki felsefi anlamının çok ötesinde bir anlam boyutuna sahip. Bunu söylemek lazım. Hele de günümüzde metafizik tabirinin yani fizik ötesi, doğa ötesi ya da böyle okültüs şeyler akla geliyor. Yani uçuk kaçık şeyler akla geliyor. Bu tür şeyler. Oysa ki felsefeyle ilgilenme, felsefeyle meşgul olma bir açıdan metafizik yapma anlamını da taşıyor. Hele hele o dönem için söz konusu ettiğimiz zaman bunu çok daha açık olarak ortaya çıktığını söylemek lazım. E, buradaki tasnife baktığınız zaman, yani iplisin inancı tasnif içerisindeki yerine baktığınız zaman, yani teorik felsefenin de üç Anadolu'ndan birisi. Bugünümüzde de böyle aslında. Yani felsefeyi biz bugün her ne kadar buradaki disiplinlerin çoğunu felsefe dışında, hani Rönesans sonrası, Artık bilimlerde uzmanlaşmanın başlamasıyla beraber bu ayrım ve tahsifler birbirinden kopuk hale geldiyse bile yani biz günümüzde felsefe deyince varlık, bilgi değer yani epistemoloji, ontoloji, etik akla geliyor. Yani bunlar felsefenin eskimeyen dalları olarak gözüküyor ama ontoloji dediğiniz alan bir ölçüde metafizikle iç içe geçmiş olarak da gözüküyor. Yani bu dallar, yani metafiziğin sınırını çizmek de oldukça güç. Yani yukarıdaki ilim dallarına baktığınız zaman, yani astronomi neyle meşgul olur ya da kimya nedir dediğiniz zaman, bunun hududunu sınırını kolaylıkla çizebilirsiniz. Ama e, metafiziği tanılamak, metafiziğin sınırlarını net bir şekilde çizmek, e, gerek pratik felsefedeki ahlak konusuna göre, gerekse e, tabi ilimlerdeki bu epistemolojik yaklaşıma göre oldukça güç olarak gözüküyor çünkü diğer alanlar belirli sınırlı bir ilgi alanına sahipken e, metafiziğin ilgi alanını böyle dar bir çerçeve içerisinde sınırlamak oldukça güç bundan dolayı zaten bu kitabın girişinde ağırlıklı olarak bunun üzerine duruyor bir sina. yani Hı. bunu tanımlamaya çalışıyor yani metafizi e, tanımlamak için gayret gösteriyor yani e, kendi tanımını zaten okumuşsunuzdur. İpli Sina'nın bu şey içerisinde verdiği bir tanım var. Yani İpli Sina'ya göre metafizik mevcudu konu edilmektedir ve varlık anlamının, varlığın anlamının farklı belirlenimlerini bize göstermektedir. Yani kaynağını, ilkesini, bu ilkeden diğer varlıkların nasıl neşet ettiğini, mahiyetlerini ele alan, inceleyen, yani geliş bir boyut içerisinde sunuluyor. Dolayısıyla varoluşun doğasına ilişkin en genel, en felsefi soruların aslında bu metafizik içerisinde yer aldığını söylememiz lazım. Evet. Ama e, metafiziği tanılama girişimlerinin her zamanda eksik kalmaya, e, sınırlı kalmaya mahkum olduğunu söylememiz lazım. Günümüzde yazılan şey kitaplarına baktığınız zaman böyle e, felsefeye giriş anlamında yazılmış bir tanesi birazdan var ben göstereceğim buradan yani orada felsefe tanımını alırken söyledim bazı yani standart bir felsefe kitabında metafizik nedir diye baktığınız zaman e, sayılar önermeler işte bunlar e, soyut nesneler böyle soyut nesneler var mıdır yani sayılar bir soyut nesne midir nedensellik konusu mesela yine bu metafiziğin içerisinde düşündü zaman metafiziğin en evet. anlaştık bir konularından birisi olarak gözüküyor ya da bir varlığın diğer varlıkta olan ilişkisi, dille gerçeklik arasındaki bağlantı doğruluk zorunluluk, mümkünlük değil mi? İpli Sina'da aslında bunları tartışacak bu evet. zorunlu varlık nedir mümkün varlık nedir e, belki daha genel bir soru olarak özgür irade problemi e, var olmanın anlamı bunların hepsi aslında bu dediğim gibi metafiziğin içerisinde düşünülen konular olarak gözüküyor yani metafiziğin aslında böyle çok daraltılmış diğer alanlarda olduğu gibi, yani bir zoolojide, bir botanik olduğu gibi böyle sınırlı bir anlam içermediğini söylememiz lazım. Ee, bunu açmamın bir nedeni var. Yani birazcık fazla evet. üzerinde duruyor gibi gözüküyorum bu metafiziğin ama bir, bir şeyden dolayı bunu yapmaya çalışıyorum. Onu en sona saklayıp vurgulayacağım. Yani e, dolayısıyla... E, Böyle bir metafizik anlayışına tabii karşı çıkan düşünürler de var. Yani biz burada bahsettiğimiz bu kavramsal çerçeveyi tanımayan, az önce dediğim gibi yani etimolojik olarak tanımlamaya kalkıştığınız zaman işte Aristoteles'in bu kitaplarının tasdifinden ortaya çıkan bir anlam. Daha ziyade bu söyleniyor. Yani literatürde evet. böyle bir şey var. Yani fizikten sonra gelen anlamının <gülüyor> öyle çıktığı vurgulanıyor. Yani Aristoteles'in bu eserin metafizik olarak tanımlanması bundan sonraki bu çalışmalar ama bir kelimenin anlamının bu olduğunu ya da bu şekilde ortaya çıktığını söylemek bize konuyu yeterince bir açıklık kazandırmıyor. Yani bunun semantik anlamı budur şuradan kaynaklanmıştır demek onun muhtevası hakkında yeterli bir tanım sunmuyor. Bazıları da bunu yani tanımlarken metafizik tanımını ilk nedenlerin bilimi veya İlk nedenlerin tanımı, eleştirisi gibi bir boyut içerisinde sunmaya çalışmışlardır. Ki bu Aristoteles'in kendi metafizik kitabında yaptığı bir tanımdır aslında ilk nedenlerin bilimi. İpli Sina'da evet. da bu husus var. Yani e, metafizik mevcut olmak bakımından mevcudun genel durumlarının, varlığın ilkelerinin incelenmesidir, diyor. okumuşsunuzdur. O evet. Evet. Böyle bir tanımı var. Yani bir teorik felsefenin en önemli konusu olarak gözüküyor. Yani metafizikçiler bundan dolayı genelde bir incelemesinde, konluktan incelemesinde en temelde var olan şeylerin neler olduğuyla ilgilenirler. İlk neden, ilk ilke, işte metafizik dediğimiz zaman aslında bu hususlar daha ziyade karşımıza çıkıyor. Yani bu adlandırmanın öne çıktığını söylemek lazım. Yani tabii geçmiş dönemdeki bu tanımın, bu şemanın aslında gösterdiği şeylerden birisi de şuna ilişkindir. Yani e, Aristoteles sistematik bilgi edinme girişimlerinin her birisini bir bilim olarak adlandırmıştır. Burası önemli. Yani geçmişteki bilim anlayışı, bundan dolayı günümüzdeki bilim anlayışının çok daha farklı bir tasavvurunu bizlere sunuyor. Yani daha kapsamı geniş. Bu şey için de aslında söz konusu edilebilir. Yani ben ona girişte çok fazla konu uzatmamak için <gülüyor> değinmedim. Eee saate de bakayım bu arada ama saat 20 15 dakikamız var hocam. Bu kadar çabuk geçiyor süre ya. Evet. Ben daha hiçbir şey anlatamadım. Yani bu soruların <gülüyor> bayağı bir şey anlattınız hocam. Aslında söyleyeceğim şey veremedim. Bunu toplamalıydım. <gülüyor> kısaca o zaman da yani evet. Geçmiş dönemdeki bilim kavramı, günümüzdeki bilim kavramının çok daha ötesinde, daha geniş, hikmette de aynı şey var. Yani mesela felsefe tarihi kitaplarında felsefe genellikle antik Grek dünyasından başlatılır. Yani ilk filozof evet. Thales diye başlayıp o şekilde bir anlatım ama biz mesela onu yapmadık. Biz eski Hint dünyasından, Çin'den, kadim uygarlıklardan da bahsettik. Oralardaki bu tür hikmet geleneğini. Yani hikmetin anlamı ve boyutu daha geniş. Ben Aynen dedim de ya yani de. etimolojik olarak dedim ya farklı literatürlerde farklı tanımları söz konusu diye. Bundan dolayı yani hikmetin böyle bir boyutu da söz konusu. Bilimde de aynı şey var. Yani ilk nedenlerin ve ilk prensiplerin incelenmesi. Tabii ki böyle bir şey tanıma koyduğunuz zaman bundan hiç şüphe etmemeniz lazım. Yani ilk nedeni bir kere kabul etmeniz lazım. İlk neden arayışı, yani bunun sizi hani ilk çağdaki arke problemi gibi yani arke bir ilk neden vardır diye konuya girmeniz yani. lazım. E, oysa ki günümüzde bunu yatsıyan görüşlerle ortaya çıktı. Yani böyle, bu tür bir metafiziğin doğasına karşı çıkan ama genelde Aristoteles ya da İpli Sinacı gelenekte bundan dolayı metafiziğin ilk nedenlerin, ilk ilkelerin bilimi olarak karakterize edilmesi söz konusu ama günümüzde bu metafizi tanımlamada yeterli midir bu bir sorun olarak halen gözüküyor bazen de metafizi felsefeyi tanımlayan en önemli konu olarak göstermesi söz konusu yani metafizik varlığın doğasına dair en temel sorularla ilgilenmesi. Hani bilimler ne yapıyor işte şu nedir gibi dar bir alanda soru sorarken metafizik sorular varlık nedirle işte başlıyor bu e, metafizik en büyük resmi bize, yani en kapsayacak, en genel olanın bilgisi e, belki de hani Gazali'nin e, inacı geleneğe yönelttiği yani, e, cüz-i meselesi de buradan dolayı doğuyor. Yani metafiziğin böyle bir tanım içerisinde sunduğunuz zaman en genelin bilgisini arayan bir disiplin olarak gösterilmesi söz konusu. E, tabii evet. bunun, bunun da günümüzde... E, yani en geneli sorma, en büyüğü sormanın ölçütü nedir? Çünkü diğer varlıklar da diğer bilim dalları da varlığa ilişkin soru soruyor. Yani buradaki ayrımı çok net bir şekilde ortaya çıkarmak yine sorun olarak gözüküyor. Ama az önce söylediğim bu özgür irade nedir? Sayılar var mıdır? Neden hiçlik yerine varlık var? Hani bu parma destemleri gelen sorular gibi. Bu tür sorular işte bu alanı tanımlayan, kapsayan bir yapı içerisinde daha ziyade karşımıza çıkıyor. Yani metafiziğe baktığımız zaman metafizin zengin ve kapsamlı bir problem alanına tekabül ettiğini bir bakıma görmek ve söylemek lazım. Yani metafizikle ilgili evet. İbni Sinan'ın bir bakıma bu kadar çok ayrıntılı durması da bundan dolayı bilimle metafizikle birbiriyle bağlantısı içerisinde tanımlanıyor. Yani bilimi metafizikten ayırt etmek hele hele İbni Sinan'ın yaşadığı dönemde bütüncül bir hikmet algısında olduğunu söylemek lazım. Ya yani o dönemde ben yani şimdi bir... aslında tam onu söyleyecektim siz hocam. Yani günümüzde ne? hani bilim, metafizik deyince yani. tabiat bilimlerin ötesinde bir şey. o ki o dönemde tam tersine yani iç içe geçmiş ve birbirleriyle evet. bağlantısı ve ilişkisi içerisinde kullanıyor. Ama günümüzde bu ayrımların daha netleştiğini de ifade Hı. etmek lazım. Hatırlarsanız bu ee, pozitivizm, mantıkçı pozitivizm metafizikten dolayı zaten felsefeyi karşıda böyle bir olumsuz evet. hani bu Wittgenstein'in Traktatust'a geliştirdiği gibi yani resim dil teorisini ön atmaları metafize olan karşılardan, karşılıktan dolayı ortaya çıkıyor. Pek çok metafizik soru bu anlamda ortaya atılabilir. Yani metafiziği bundan dolayı İblisi'nin adeta <gülüyor> bu e, teorik ve pratik ilimleri kapsayan İlk nedenlerin ilk ilkelerin araştırılması olduğu için iş iş istemez Tanrı ve Tanrı ilişkin meselelere de kapsayacak. Yani e, bazı tahsiflerde bu kısım bu son kısım zaten e, metafizik ilimler dediğin zaman ilahiyat diye de yazıyor. Yani ilahiyat ilahi ilimler diye de gözüküyor. Bu tahsif evet. yani düzenlediğim yeterince üzerinde durmuş olduk. Eyvallah. Az önceki tanım şuydu işte Süleyman Hayribolay'ın yani bu günümüzdeki felsefe algısına mukayese yapmak için ama Günümüzde felsefe dairesi içerisinde yer aldığı düşünülen ilim dallarını nedir diye baktığınız zaman yine metafiziğin e, merkezde yer aldığını görürüz. Yani evet. insan bu metafizik soruları sormaktan hiçbir zaman kaçınamıyor. Yani metafiziğin soruları bir bakıma e, zihin durumlarını tespit etme, yani buna ilişkin doğru kılma, indirgeme öncelik, sonralık, özdeşlik, bağımlılık gibi temel kavramların da bir bakıma ortaya konduğu bir alan olduğu için bu kapsamın evet. geniş olduğunu söylemek lazım. Yine mantıkla da ilişkisi bu anlamda kurulabilir, epistemoloji. Dikkat ederseniz circle gittikçe genişliyor, ondan sonra zihin felsefesi, dil felsefesi yani ilk daireyle ilişkisi bağlamında. Ondan sonra moral, bilim felsefesi bu daire gittikçe artıyor. Yani bu evet. modern bir tasdif. Yani İpli Sinan'ın tasdifi buydu bu bahsettiğimiz tasdif biraz mantık ve epistemolojiyi merkeze almış bir tasdif olarak gözüküyor. Evet. Şimdi bir şeye daha işaret edip bunu da çok kısa olarak geçeceğim çünkü süre inanılmaz hızlı geçiyor. Biliyorum. Evet. Bu ekrandaki tasdif hepinizin bildiği günümüzdeki insan bilimleri, doğa bilimleri, formal bilimler yani felsefeyi de bu insan bilimleri içerse bir yere konumlandırmamız mümkün bu anlamın içerisinde. Bu Cabir İbni Hayyan'ın ilk dönem içerisinde 8. yüzyıldaki tasnifi dikkat ederseniz buradaki tasnifte değerli ilimler, değerli şerî ilimler akli ilimler ayrımı söz konusu. Evet. Bize gösterdi bu. Yani temelde çok ayrıntıya girmiyorum. Aslında uzun uzun açıklayacaktım bunları. Bu şemaları koydum ama buna vakit kalmadı. Bu da ilk dönem e, harezminin sınıflaması tabii ki bu harezmi şey değil şu resim yanlış buradaki daha sonraki dönemde yani bu matematikçi olan Cebir'in keşfedisi harezmi daha ilk dönem hı hı. E, bu 10. yüzyıl 997 e, Ahmet el harezmi hı hı. E derseniz İslami ve Arabi ilimler neymiş bunlar şiir, tarih, kelam hukuk gibi bir yapı söz konusu ve yabancı ilimler. Hmm. Yabancı ilimlerde bir, birinci sırada ne var? Felsefi ilimler. Yani felsefenin yeri bir anda 10. yüzyılda Sina ile hemen hemen çağdaş. Felsefi, yabancı ilimler. Yabancı. felsefi ilimler bir anda yabancı ilimler kategorisi içerisinde yer aldı. Bu 10. yüzyıl. Farabi'nin sınıflaması biliyorsunuz hepinizin bildiği İsa Ülüm'de geçiyor. O çok ayrıntılı bir tahsif veriyor. Aristoteles'in geleneği yani taksinomi çok... Bildiği için, bunun onun dil ilimleri var mantık ilimleri var alet ilimler var fizik ve metafizik ilimler var bu kapsanın içerisinde ve toplum ilimleri yani İbn Sinan'ın etkilendiği taslif aslında bu taslif oldukça evet. felsefi ilimleri böyle kuşatan yabancılaştırmayan bir taslif olarak gözüküyor bu taslif yani teorik ilimler ve pratik ilimler olarak bunu kısaca derleyip toparlamak mümkün. E yine dikkat ederseniz teori ilimler içerisinde felsefeleri var, metafizik, matematik aynı ikli sinacı tasdif. Pratik ilimlerde de ahlak var. Yani ev idaresi yani sosyal psikoloji gibi düşünebilirsiniz. E, siyaset var. E, dikkat ederseniz fıkıh mesela Farabi tarafından pratik ilimler içerisinde burada zikredilmiş. İhvanı Safa'nın sınıflandırması yine aynı yüzyıl, 10. yüzyılda biliyorsunuz Basra'da ortaya çıkmış bir felsefe cemiyeti. Burada da e, ilimler yani o dönemdeki Felsefe ile ilgili dallar, alet ilimler ve dini ilimler olarak yine burada bir ayrım var. Dini ilimler ayrı başka içerisinde almış. Onun karşısında bir de felsefe ilimler var. Felsefi ilimlerin kapsamında da ne varmış? Matematik varmış, mantık varmış ve tabiat bilimleri yani zooloji, botanik yine felsefenin içerisinde burada yer alıyor. Ve son olarak da metafizik ilimler artık burada <gülüyor> buna ne diyor? İlahiyat diye yazıyor. Allah'ın varlığını ilmi demiş. Külli ruh ilmi demiş. Ahiretli diriliş ilimleri yine metafizi kapsamında düşünmüş. 1111 Gazali'nin vefat tarihi, onun birçok eserinde tasdif var. Bu tasdifleri görmek mümkün. Bunu da aslında ben size Murkız'daki felsefe tasdifinden de bahsedecektim ama burada İhya'daki tasdifi dikkat edilirse akli ilimler, tabiat ilimleri, felsefe ve düşünsel ilimler diye akli ilimler ayrılmış, Akli ilimler ve dini ilimler ayrılmış. Dini ilimlerde de fıkıh, Kur'an ilimleri hadis gibi ilimler gözüküyor. Yani bunları aynı zamanda yine aynı kitabın başka bir bölümünde de şerî ilimler ve şerî olmayan ilimler şerî olmayan ilimleri de kendi içerisinde övülen ve yerlen. Yani evet. makbul ve makbul olmayan şekilde de ayrıma tabi tutacak bundan dolayı. 11. yüzyıl yani bu İbn Sina sonrası İbn Hazm'ın sınıflandırması. dikkat ederseniz dini ve hukuki ilimler ve beraberinde e, diğer ilimler en son yedinci sırada da felsefe ilmi geliyor. Yani birinci sırada dini ve hukuk ilimler yer alıyor bu tahsifin içerisinde. Son olarak da İbn Haldun'un sınıflandırması. Bu daha da geç. E, 14. yüzyılda mı? Evet. 1406 hı hı. vefat tarihi. Evet. Bu kattimedeki sınıflamaya baktığınız zaman İslam ülkelerinin her yerinde öğrenilen nakli ilimler. Yani Kur'an tefsiri, tecvid ilmi, hadis, hukuk fıkı e, kelam, tasavvuf bunun içerisinde yer alıyor. Daha sonra akli ve felsefi ilimler şeklinde bir ayrım içerisinde diğer ilim dallarını zikredip sayıyor. Evet. Şimdi bu ilk baştaki şeye gelirsek, e, şu <gülüyor> Sinan'ın bu eserin girişinde koyduğu şu grafiğe <gülüyor> tekrar bakacak olursak, e, beş dakikam kalmış toparlıyorum. Beş <gülüyor> İslam dünyasında filozof ve felsefe algısının zaman içerisinde çeşitli dönüşümler, aşamalar geçirdiği söylemek lazım. E, felsefi dinler dediğimiz zaman ilk dönem içerisinde kapsamlı ve kuşatıcı, özellikle filozoflar tarafından böyle bir boyut içerisinde ele alındığını görüyoruz. Ama Gazali ile birlikte başlayan, yani 12. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan, hani felsefe hikmet sevgisidir demiştik ya, bu evet. hikmetin anlamı birazcık hani yabancı ilimler ya da dini olan dini olmayan, şer'i olan ilimler gibi. Mesela Munkız'ın bir kısmında aynı şey ihyada da var. Yani bir Müslüman ne kadar matematik bilmeli. Hani dedik ya burada riyazi ilimler. Gazali cevap veriyor Yani çarşı pazar işini görecek kadar matematik yeterli. Çünkü matematikteki kesinliği gören e diğer alanlarda da böyle bir kesinlik arayışına gireceği için şüpheye düşebilir. Yani hmm. bunu çok da gerekli görmez. Yani belli bir dönemden sonra hikmetin ya da felsefenin İslam dünyasındaki algısı sadece bu metafizik ilimler olarak ya da ihvan-ı sefanın tasdifiyle e, ilahiyat diye tasvir ettiğimiz kısımla sınırlı kalmış. Yani tabi ilimler, riyazi ilimler bu kapsamın içerisinden çıkarılmış olarak gözüküyor. Bu dairenin içerisinde sadece bu ilmi ahlak dediğimiz kısım eski önemi ve şey içerisinde sürüyor. Yani e, Gazali'nin eleştirisiyle beraber dahil ilimler harici ilimler anlayışının daha öne çıktığını ve bu yüzyıldan sonra felsefenin ya da hikmet sahibi kişinin anlamının e, en azından 8. yüzyılla e, 10. yüzyılın sonlarına kadar yani İpli Sinan ölümüne vefat haline kadar 1037 yılına kadar olan dönemdeki anlamının bir epistemolojik kırılmaya uğradığını söylememiz lazım ilginç olan bir kırılma da benzer bir kırılma da batıda yaşanıyor yani batıda da bütün ortaçağ boyunca sikolastik dönemde felsefe sadece şurayla sınırlıyken işte Rönesans'a geçiş dönemiyle beraber yani 12. yüzyıldan itibaren İslam dünyasından da yapılan çevirilerin de etkisiyle e, hikmetin, felsefenin anlamı bu diğer alanları yani tabi ilimleri, riyazi ilimleri de kapatacak şekilde genişliyor. Yani bizdeki, bizdeki kırılma şurayla hikmeti sınırlandırırken 12. yüzyıldan sonraki e, yaşanan gelişmelerle beraber e, batı dünyasında tam tersi bir gelişme ortaya çıkacak. Dolayısıyla felsefe algısı dönem dönem değişikliğine uğramış gözüküyor. Tabii bu değişikliğin bir farklı nedenleri de var. Mesela siz de derse giriyorsunuz. Biz de hele hele ilahiyat öğrencileri felsefe dersine geldikleri zaman herkes için söylemiyorum. Tabii genelleştirmek hiçbir zaman doğru değil ama bu felsefe ilahiyatçının ne işine yarayacak? Acaba burada öğreneceğim bilgiler imanıma zarar verir mi gibi böyle bir tedirginlik isteriz. Ister. Ben yargılarla geliyorlar, tedirgin olurlar. Bizdeki felsefe algısı hani iki tane tercüme dönemi var. Birinci tercüme dönemi bu bahsettiğimiz Beytül İkmeler'de 8. yüzyıldan itibaren başlayan halife Memunla, 833'lü yıllarda zirveye ulaşan çabalarla kendisini gösteriyor. Antik dünyanın mirası özümseniyor ve onun üzerine bir gelenek inşa edilmeye gayret gösteriyor. Ama bu inşa edilen de çok uzun ömürlü olmuyor. Bazıları bunu sadece tek bir isme bağlayıp işte Gazali filozofları eleştirdi. Bak felsefenin hayır bir kişinin bu kadar etki ve tesir ortaya çıkarması, e, hani Gazali filozofları eleştirmiş ama mantığı almış. Aristocu mantığı e, medrese programına dahil etmiş. Evet. E, İhya'daki e, Erdem tasliflerine, ahlakla ilgili sözlere bakın hep İpli sinacı, farabici geleneğin bir ölçüde benzer bir şablon içerisinde sürdüğünü de söyleyebilirsiniz. Yani Ama Gazali'nin eleştirileri büyük ölçüde filozofların bu tabi ilimleri, gerçi o munkızda tabiat filozoflarını eleştiriyor çünkü onların Allah tanımaz, olmalarına yol açtığını iddia ettiği bir takım yönder olduğu için bunu söyledi. ama filozofları eleştirmesinin asıl nedeni metafizikle ilgili görüşleri. Evet. Ve bu metafizikle ilgili görüşleri de bizim filozoflar biliyorsunuz ama. yeni Platoncu felsefe gelirinin getirdiği bu sudur nazariyesinin yani diyor ki de belki şematik olarak kullanma gayretinden dolayı bu sadece şeylerin özgü de değil yani bu tasavvufi literatürde de bu sudur anlayışının yansımaları var yani bunu da görmek lazım ama bu eleştiriler e, ne yapıyor? Bu felsefe ve hikmet algısında bir kırılma ortaya çıkarıyor. Bu kırılmanın ortaya çıkmasında tek başına Gazali midir? E, dönemin e, sosyoekonomik koşulları, Batini terör faaliyetinin ortaya çıkardığı kırılganlıklar, e, Moğol istilasının ortaya çıkardığı e, durum. Ya yani bu bunun evet. gibi birçok unsuru da buna katabilirsiniz ama neticede bu e, felsefe algısının ve filozof algısının değiştiğini söylemek lazım. Daha sonraki ikinci tercüme dediğimde bizim biliyorsunuz 30'lu yıllarda Hasan Ali Yücel döneminde böyle Doğu ve Şark klasikleri diye bir seri yani tercümeler yapılmış ama bu tercümeler de daha çok batıdan yapılan felsefeyle ilgili tercümeler pozitivist hatta hatta materyalist söylemi öne çıkaracak eserlerle bir bakıma öncelik öncelik verildiği için hani felsefe deyince böyle belli bir izimle örtüşen bu izmin e, bir temsilcisi bir yansıması gibi algılanan bir sonuç da ortaya çıkıyor. Yani bizim felsefe algımızı elbette etkileyen e, hususların başında bu geliyor. Niye? Çünkü evet. e, aradan e, iki üç asır geçmiş Fatih dönemindeki bu e, Hocazade ile Ali Tursi'nin e, tehafif tartışmaları aslında bunu gösteriyor. Yani felsefe bir adım ilerlememiş. Halen kaldığı yer işte filozofların bu görüşleri. Evet. Orada da şu ayrı, ayrıma da çok dikkat etmek lazım. Yani Gazali kızda kendisi de söylüyor. İki yıl felsefe okudum diyor. Bir yılda bu okuduklarımı özümsedim diyor. Mübat Türker Küye'nin güzel bir çalışması vardır. Üç tehafif bakımından tehafif ilişkileri diye. Bizim alanda klasik bir eser oldu artık bu. Bu evet. eser de her üç isminde bu tartışmada ortaya koyduğu görüşleri inceler. Tez konusu olarak doktora tez konusu olarak bunu seçmiş. Orada ulaştığı sonuç şudur. Yani e, Gazali kullandığı yöntemler arasında tam bir felsefi yöntem kullanıyor Bu biz bizi şaşırtmamalı. Çünkü Makasidü'l-Felsefe'yi yazan bir kişinin bu niteliklere haiz olması zaten beklenir. E, ama diyor ulaştığı sonuçlar diyor felsefi değil diyor. Hani filozofları bu şekilde e, tekfir etmesi üç meseleden dolayı onların bu şekilde tek 17 meselede de hataya düştüğünü söylemesi yani ama yöntem olarak tamamen felsefi bir yöntem ve kullandığını kullandığını Mübahtan'ın da vurguluyor ama neticede bu felsefe algımızdaki birlik ve bütüncülük 12. yüzyıldan sonra bir kırılmaya uğruyor dediğim evet. gibi bunda gazali bir görüşleri eleştirisi bir neden olarak söylenebilir ama tek bir nedene bağlayıp indirgemeci bir tutumla bunu görmemek lazım Az önceki diğer şeyleri yani ilim tahsiflerini zikretmemiz sebeplerinden birisi de buydu. Yani birçok düşünürde de bunu görebilirsiniz. Yani e, dini ilimler ya da yabancı ilimler şeklindeki ayrım e, ister istemez insanları bir tercihte bulunmaya. Yani İpli Sina'nın baktığı gibi böyle bütüncül, müşatıcı, hepsini kapsayacak, bir perspektifin diğer dönemlerde birazcık kırılganlık gösterdiğini söylemek lazım. Zaten bunu ortaya çıkan isimlerden anlayabiliriz. Yani 8. yüzyıla 12. yüzyıl arasında birçok isim yetişmiş. Ama 12. yüzyıldan sonra baktığın zaman az önce söylediğimiz İbni Haldun söylüyoruz. Düşünüp diğerlerini söyleyebiliriz. Ama felsefe kesintiye uğramış mı? Hayır. Burada tartıştığımız meseleler ya da metafizin içerisinde Gazali eleştirdiği konular, Gazali sonrası kelamlı içerisine girerek, kelamileşerek bir bakıma yeni bir boyut kazanmış ve bu perspektifin süreğenliğini gösteriyor. Bu da şu anlama geliyor, hani filozofya perennis diye bir şey var, süre giden felsefe ya da ölümsüzlük felsefesi gibi. Yani felsefenin insana özgü, insanın düşünme, tefekkür, faaliyetine özgü bir etkinlik kapsam içerdiğini düşündüğümüz zaman, ee, i̇nsanın olduğu her yerde ister istemez bu etkinliğin e, adı şu veya bu olsun bir şekilde neşvi bulduğunu, onun hayatına etkilerini, tesirlerini e, gösterdiniz e, söylememiz gerekecek. Eyvallah hocam. Ee, ben daha İşler fazla şey. uzakayım yani epi <gülüyor> teraldı gibi. Çok kapsamlı, geniş, kronolojik. Ama çok özetlemek zorunda kaldım. Ben yani bu kadar kısa olabileceği hiç aklıma evet. gelmemişti. Belki başta <gülüyor> Gayet güzel oldu hocam. Bu paylaşımı da yani bizimle paylaştığınız görselleri de biz sizden alalım inşallah. İnşallah inşallah. Onlar oradan da en azından ayrıntılarına baksınlar. Tabii tabii. Şimdi ben arkadaşların sorusu var mı diye onlara bir söz vereyim. 45 gece programı kapatmamız lazım. 9 tamam. dakikamız var. Bunu bu her pazar akşamını yapıyorsunuz. Her süre evet akşamı her olarak. pazar 8 buçukta yapıyoruz. Her pazar demeyen de 2 haftada bir pazar, pazar günü. Bir tamam evet. da güzel. Yani şey öbür de okul saatine denk Hı. gelir şey gelir. Bu daha evet. verimli olmuş böyle. Evet evet hocam. Evet arkadaşlar. hocamıza sorunuz varsa lütfen hemen sorun. Çok fazla bir vaktimiz yok. Söz sizde. Buyurun. Necdet Bey merhaba. Merhabalar. Ee, sunumunuz için teşekkür ederim. Çok aydınlatıcı bir sunum oldu. Ee, benim e, size bir sorum olacak. Ee, felsefe tarihini ve geçmişini e, bize burada anlattınız. Ama benim sorum ve felsefenin geleceğiyle ilgili. Kısaca felsefeye geleceğini nasıl görüyorsunuz? Bir evrimleşme, değişme söz konusu mudur? Şöyle açmam gerekirse soruyu biraz. Eskiden felsefeyi sadece insanlar üzerinden yani bilgiyi kendinde tutan, bilgiyi edinmiş olan insanlar üzerinden felsefe aktarılıyordu. Belli kişiler, tarihe geçmiş belli kişilikler işte Aristo dediğimiz, Farabi dediğimiz kişiler sayesinde ulaşıyordu. Ama şimdi bilgi çok farklı şekilde elimize ulaşabiliyor. Yani eskiden sözle ve yazıtlarla gelen bilgi artık internet üzerinde yazılı da değil görsel olarak gelebiliyor. Bilginin elde edilmesi çok farklılaştı, yaygınlaştı. Eskiden bilgiye erişmek çok zor iken, bilgi için işte diğer diğer gezmek gerekirken, okul okul gezmek gerekirken, şimdi bilgiye ulaşmak internet sayesinde çok daha hızlı bir şekilde olabiliyor. Bu anlamda e, siz felsefenin, bilginin bu dağıtımı ve değişimi konusundaki bu büyük ilerlemesi sebebiyle felsefenin de bir değişime uğrayacağını düşünüyor musunuz? Sorun bu. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Ee, elbette ki ben bazen derslerde bizim ilerlet öğrencilerini motive etmek için Geçmişin filozof profili de sizde görüyorum diye derse başlıyorum çünkü diyorum, geçmişteki filozoflar işte dini ilimdir yani çoğu hafızlık yaparak işe başlamış özellikle bizim kendi medeniyetimizde yani bir dini eğitim görüyorlar daha sonra e, sosyoloji, psikoloji her alanda bilgi sahibi oluyor. Siz de diyorum ilahatta okurken bakın işin psikolojisini görüyorsunuz, sosyolojisini görüyorsunuz, felsefesini biliyorsunuz, dini liter, Arap dil bilgisini biliyorsunuz yani geçmişteki bu kapsamlı ve kuşatıcılığa namzet olan sizlersiniz diye böyle bir şeyle gidiyorum. Günümüzde felsefe oldukça teknik boyutta alınıyor. Bir kısım düşünüler tarafından, bir kısım kişiler ise aktivist. İki tane örnek vereyim. Mesela aktivist dedim, Peter Singer mesela, Hayvanatları ilgili. Yani böyle daha çok medyada gündem oluşturan, popüler bir söylem geliştiren, kitabında okumuşsunuzdur belki. E, bu tür bir filozof olarak yani batı dünyası için söylüyorum bunu tanımlanan kişi. Diğeri de daha teknikleşen bir felsefe alanı söz konusu. Az önceki Teoman Duralı hocamız da böyleydi. Yani e, biyolojiyle biyoloji eğitimi almış. Daha sonra onun üzerine bir felsefe geliştirmiş. Ben öyle çok tanıyorum. Yani ülkemizde de var, batıda da var. Yani farklı bir alan okuyup, mesela fizik okuyup e, daha sonra e, felsefeye geçip, felsefeden e, şey yapan Dün akşam gene böyle bir şey vardı. Bir komisyondayım ben Diyanet'te. O komisyonun toplantısı vardı. Bir kitap komisyonu. Orada mesela çevre ahlakını Bursa'dan bir arkadaşa yazdırmıştık. Ben ilk defa gördüm arkadaşı. O birisi yazamadığı için ona devredilmiş kitap. Çocuk tanıyalım sizi dedik. Önce şey okumuş. Yani çevre mühendisliği okumuş. Dedim tam denk düşmüş. Yani çevre mühendisliği okumuş. Oradan felsefeye geçmiş. Yani günümüzdeki e felsefe yapanların bir kısmı e, bu tür bir uzmanlık alanı okuyup onun üzerine bir felsefe eğitimi görmeyi tercih ediyor. Yani iki, iki, iki grup bir kişi var. Yani birisi dediğim gibi daha popüler bir söylem geliştiren yani Peter Singer gibi böyle aktivist tarzı ki piyasada çok var böyle kitap görebilirsiniz. Yani felsefeyi popüler bir dille popüler hale getirip sunmaya gayret gösteren bir kısmı ise yani ciddi olarak bununla ilgilenenler ise e, belli bir disiplinde uzmanlık alıp o uzmanlığın üzerine bir yaklaşım geliştirebilme. Bunların daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Bir de şu boyut dikkat çekiyor Yani geçmişte hani ben demin sunumda şeye dikkat çektim. Yani felsefenin eskimeyen üç sacayağı var dedim. Varlık, bilgi, değer. Özellikle ahlak konusunda yani etik alanında çalışmalar sadece felsefe sahasıyla sınırlı kalmamaya başladı. Yani farklı disiplinlerde yani internete girip etikle ilgili bir şey yazdığınız zaman o kadar çok bilgi var ki yani şaşırtabiliyor. Geçen bir şey için araştırma yaparken akvaryumculuk etiği diye ciddi ciddi makaleler yazılmış. Böyle bir külliyat oluşmuş. Yani akvaryumculuk etiği diye bir alan kurulmuş ve bu alanla ilgili de yani bunu şey olarak eleştiri anlamında söyleme. Yani bu iyi bir şey. Yani bir felsefenin böyle diğer e, disiplinlerle, meşgalelerle buluşabileceği bir zemin. Yani çağımızın getirdiği şeylerden birisi de bu. Tabii ki bu sağlanırken aynı zamanda buna ilişkin bir e, kapsam oluşturulması da zor oluyor mesela bilgin arttı dedin Mesela biz bu kitap projesi kapsamında iletişim etiği yazacak eleman bulamadık yani uzmanlığı bu olan yani Çünkü bunlar artık ara eleman gibi oluyor yani iletişimebilecek biraz da felsefe nosyonuna sahip olacak İkisini bir araya getirip yazması lazım yani biz mesela bana teklif edilse ben yazamam yani ben iletişimle ilgili hiçbir çalışmam yok yani çoğu şey de böyle yani bilginin bu kadar arttığı bir ortamda bu farklı alanları kuşatacak bir e, insana düşünüre düşüncelere ihtiyacımız var bu alanda eksiklik hissediliyor yani bazı boşluklar çıkıyor e, dediğim gibi bunları sağlamak ancak e, bu alana yönelmekle mümkün farklı insanların bu alana yönelmesini ya da bizim kendi mezunlarımızın, kendi, yani siz yüksek sans yapıyorsunuz. En azından açık öğretimle de olsa bir başka fakülteyi bitirmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum. Yani farklı alanlardaki bilgileri de öğrenecek. Bir, ikinci bir diplomanın artık zarureti kendisini gösteriyor. Yani İpli Sinan'ın bu çizdiği geniş perspektifin şablonun çok da yatırmaması gerektiğini. Yani birbirimize de e, felsefe madem ki böyle bir yüce ve ali bakış açısı, kapsamlı bir görüş ortaya koyacaksa e bu kapsamlı görüşü ortaya koyacak buna namzet kişilerinde o donanıma, o perspektife sahip olması gerekir diye düşünmemişim doğrusu. Evet. Teşekkürler hocam. Ben evet yani artık felsefe yeni çağda biraz daha multidisipliner olmak zorunda. Evet. E, bu alanla iştigal edenler birçok disiplini çoklu olarak bilmek durumundalar. Öyle diyelim. Hocam vaktimiz e, tamamlanmak üzere. iki dakikamız var. Sümeyra Ökten e, öğrencimiz şöyle kısa bir soru sormuş. E, i̇sterseniz onu da size aktarayım. Ha, İslam düşünürlerinin, anladım. İslam düşünürlerinin ilim tasniflerini çağdaş dünyaya uyarlamak mümkün müdür? Demiş arkadaşımız. Ben o yüzden günümüzdeki deminki şeyi bundan dolayı göstermiştim. Yani bu Doğa bilimleri, formal bilimler, insan bilimleri diye yani bu modern bir tasnifti. Evet. E, bu uzun bir konu aslında. Bu konuda güzel bir kitap var Türkiye'de. Evet. Müstakim Arıcı'nın editörlüğünde çıkmış. Sanıyorum evet. Klasik Yayınları içerisinde çıktı. Rasit'ten çıktı evet, evet değil mi? İslam dünyasında evet. ilim tasnifleri miydi? Başta da öyle evet. bir şey evet. olması lazım. Aslında o kitapta bu tasnifi yani sınıflandırmak diye. Sınıflandırmak. sınıflandırmak. Yani Hı. orada belli başlı tahsif örnekleri verir yani her bir yazar o ülkeleri kalem almış ama girişte bununla ilgili bir değerlendirme var o değerlendirmeye bakılmasını tavsiye ederim size yani bakmak lazım ee, günümüzdeki yaklaşım yani dediğim gibi farklı tutumlar farklı ekollerin gelişti farklı perspektifler var Bunların hepsinin ayrı ayrı incelenmesi bu ayrı bir başlık ve konu Aslında tartışmak evet. lazım yani e, felsefede hiçbir zamanda direkt şudur dememek lazım, bunu e, olumlu veya olumsuz nitelikleriyle göstermek ya da buna ilişkin tutumları ya da karşı çıkanların argümanları nelerdir, onu vurgulamak lazım. E, bunu ayrı bir şeyde inşallah cevaplamaya çalışabilirim ama senin sorunun cevabının emin ol, o müstakim aracının senin girişinde ilk ünitede var, onu eğer ilgi duyarsan bakmanı tavsiye ederim. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben Çok sağ olun. Ederim. Ağzınıza sağlık. Davetimize icabet ettiğiniz için ve bizi güzelce aydınlattığınız için ben ya arkadaşlarım ben, adına de, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Olun. Dediğim gibi yani beni bir kere daha çağırırsanız ben aslında bunu lisans öğrencilerine gibi bir şey de düşünmüştüm. Benim evet. farklı bir konu yani yeni yazdığım bir kitap var yani onu şimdi söylemeyeyim. El yani fırsat olur. Şey tamam. olsun, bir ara onu anlatmak isterim. Tamam. Hatta. İnşallah o zaman e, sözünüzü de almış olalım böylece. Bir program daha yapalım hocam sizinle. İnşallah. Tamam. Çok teşekkürler arkadaşlar. Bugünkü konumuz İslam düşüncesinde. Felsefe ve filozof algısıydı. Mecdet Durak hocamız bizleri aydınlattılar. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Hocam ağzınıza sağlık. E, dersi burada kapatalım. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar, i̇yi akşamlar hocam. Evet. Yeah,